Allah bizi şefkati yaşamamız için gönderiyor. Şefkat çok önemlidir. Acımayla karışık sevgi. Ee, ve sabırlı olmamızı istiyor Allah bizim. Biz burada cennet kursundayız. Cennette nasıl davranacağımızı biz burada öğreniyoruz. İnşallah. Öyle nefretle ki ne cennete gidermez insanlar. Biz burada dostu öğreneceğiz. Detaylı sevmeyi öğreneceğiz. Tutkuyu öğreneceğiz. Aşkı öğreneceğiz. İyi niyetli olmayı... Affetmeyi, merhameti, temizliği, dürüstlüğü, iyi niyet öğreneceğiz. Ve bundan zevk alacağız. Bu bize heyecan verecek. Bu nimet olduğunu bileceğiz. Cennet zaten bu güzel duyguların yaşandığı yerdir. Cennetin özelliği bu. yani. Cennetin kapısı, sandalyesi, masası değil ki bizim oradaki asıl istediğimiz. Cennette yaşanacak olan Allah'ın rızasını kazanmış olduğumuzdan kaynaklanan sevinç... Mutluluk ve Allah'ın tecellilerini görmekten e, duyduğumuz zevklerdir. Mesela biz cennette insanlara nezaketli davranacağız. Çok güzel hitap edeceğiz. Değil mi? O muhabbeti göstereceğiz. Ama onlar bizi severlerken dünyadaki hayatımıza göre bizi sevecekler. Yani cennette insan birbirlerini severken dünyadaki hayatları onların sevilme nedenleri olacak. Allah bizi şefkat yaşamamız için gönderiyor, şefkat çok önemlidir. Acımayla karışık sevgi ve evet. sabırlı olmamız istiyor Allah bizim. Biz burada cennet kursundayız, cennetin.